Hamile olduğumu öğrendim. Bize de bir şey yapsan da, babamıza haberi öyle versek. Küçük bir yıldırım. Küçük bir yıldırım. Yeniden başlasam hayata, seni yine bir yerde bulurdum. Baksana, Baksana Sen de kendimi buldum. Yok ama bir çaresi Yıldırım aşkı bizimkisi Seni gördüğüm yerde vuruldum. Küçük bir yıldırım Yıldırım Bey tebrik ediyorum baba oluyorsunuz.